Nokta eğim formunda bazı doğru denklemlerini yapalım. Bu, y veya eğim kesişim formundan birazcık daha değişik. Ama bunlar aynı denklemi yazmanın iki değişik yolu, iki farklı yolu. Bir çift örnekle de bunu görmüş olacağız. Herhalde bir denklem formu olan eğim kesişim formunu hatırlıyorsunuzdur. Yani y eşittir mx artı b. Bunu bir önceki videoda yapmıştık m eğimimize eşitti, b ise kesişim noktası, yani y kesişim noktasına eşitti, hatırlıyorsanız. Bu yüzden eğim-kesişim formu denklemi diyorduk. Eğimimiz ve kesişim noktamız var. Nokta eğim denkleminde ise, y eksi y1, y'yi de biraz sonra göstereceğim, eşittir m çarpı x eksi x1 olacak. x1, y1 doğrudaki bir noktayı ifade etmektedir. Bu yüzden de buna nokta eğim denklemi diyoruz. Aynı denklemleri yazmak için artık elimizde iki farklı çözüm yolu var. Tabii ki iki formu birbirlerine cebirsel olarak dönüştürebilirsiniz. Bunu size bir çift örnekle göstereceğim dedim, evet. Birkaç tane nokta eğim formundan örnek yapalım ki kafanızda somut örneklerle daha kolay canlandırın. Burada eğimi eksi 1'e 10 olan bir doğrumuz var. m eşittir... Eksi 1 bölü 10. Ve bu doğru 10'a 2 noktasından geçiyor. 10'a 2 noktası. Hemen nokta eğim denklemini kullanabiliriz. Bu noktayı alalım. Noktanın koordinatları 10,2. X 10, Y 2. Peki. Kesinlikle nokta eğim denklemini kullanacağız. Y eksi buradaki Y'nin değeri. Yani Y eksi 2 eşittir eğim. Eğimi de biliyoruz. Eksi 1 bölü 10. Çarpı x eksi x'in değeri yani x eksi 10. Evet bunun gibi. İlk örneği bitirdik. Çok kolay. Bunu nokta eğim formuna sokmuş olduk. Nokta eğim formu. Size göstermek istediğim iki nokta var. Birincisi bunun neden mantıklı olduğu ve göstermek istediğim ikinci nokta ise ikinci konu ise bunun buna eş değer olduğu. İlk olarak bunun neden mantıklı olduğunu tartışalım. Evet. Eğer denklemin iki tarafında buna bölersek y eksi 2 bölü x eksi 10 eşittir eksi 1 bölü 10 olur. Veya y üzerindeki herhangi bir nokta ile 2 arasındaki farkı bulup y'deki değişim bölü x'teki değişim diyebilirdik. Doğrudaki herhangi bir nokta için y'deki değişim bölü x'teki değişim'i alabilirsiniz. 10 virgül 2 noktası yani 10'a 2 noktası ile ilişki kurarak bu da eksi 1 bölü 10'a eşit olacak. Bu sadece eğimimizin tanımı. Tekrar anlatıyorum, bir doğrunun denklemini oluşturmak için kullandığımız eğimin tanımını yaptık ve nasıl yapıldığını gösterdim. Şimdi, size göstermek istediğim bir diğer nokta ise, bunların ikisinin tamamen denk oldukları. Bunları sadece cebirsel olarak eş değer yapabiliriz. Evet, hadi yapalım. Evet, işte sorumuzun cevabı burada. Şimdi de bu forma getirmek için bu denklem üzerinde birazcık oynayalım. Eğer y eksi 2, şimdi eksi 1 bölü 10'u dağıtalım, eksi 1 bölü 10x ve eksi 1 bölü 10 çarpı eksi 10 artı 1. Denklemin iki tarafına da 2 ekleyelim. Yani y eşittir eksi 1 bölü 10x artı 3. Cebirsel olarak ifade etmemiz sayesinde denklemi eğim kesişim formunda yazılabilir hale getirdik. Bu iki denklem tamamen denkler şu an, eşit oldular değil mi? Aynı oldular. Şimdi biraz daha problem çözelim. Doğrumuz 10'a 12 ve 5'e 25 noktalarından geçiyor. Şimdi de bunun eğimini bulalım. Eğimimiz y'deki değişim bölü x'teki değişime eşitti. Evet, ilk önce bu noktayı kullanalım. 12 eksi 25 bölü 10 eksi 5 oluyor. Bu da 12 eksi 25 eşittir eksi 13 bölü 10 eksi 5 eşittir 5. Bu doğrunun eğimi eksi 13 bölü 5 oldu. Şimdi de bunu nokta eğim formunda denklem haline getirelim. y eksi, bu noktayı burada kullanacağız, y eksi 25 eşittir. Eğim de neydi? O eksi 13 bölü 5'e eşit, çarpı x eksi 5 noktası. 5,25, 5'e 25 noktasının doğrunun üzerinde olduğunu biliyoruz. Yani y eksi 25 eşittir, burada yazdığımız eğim çarpı x eksi 5. Evet, bununla bitirdik. Hepsi bu kadar. Eğer isterseniz bunu eğim kesişim formuna da yerleştirebilirsiniz. Yani mx artı b formuna y eşittir mx artı b formunda Ve göreceksiniz ki ikisi de aslında tamamen aynı. Hadi başka bir tane daha yapalım. Eğim verilmiş zaten. 3 bölü 5. Ve y kesişim noktası da eksi 3. Yani burada eğim kesişim denklemi kullanmak bizim için çok daha kolay olacak. Doğrunun denklemi. Evet, doğrunun denklemi. y eşittir eğim 3 bölü 5 x Artı y kesişim noktası. Eksi 3. Ve yaptık. Peki bunu nasıl nokta eğim formuna döndürebiliriz? Peki. Eğimi biliyoruz. m eşittir 3 bölü 5. Ama bu doğrudaki herhangi bir noktayı bilmiyoruz. Nokta eğim denklemine yerleştirmek için bir noktaya ve eğime ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, nokta eğim denklemi yazabilmemiz için, bir noktaya ve eğime ihtiyacımız var. Bir noktayı biliyoruz, yani y kesişim noktasını biliyoruz. y kesişim eşittir eksi 3. Bu da x 0'a eşitken, y'nin de eksi 3'e eşit olduğunu gösterir. Noktamız da 0'a eksi 3 oldu. Diğer noktaları da bulmayı deneyebiliriz. Diyelim ki x eşittir 5 iken y eşittir 0. Deneyebileceğimiz başka seçenekler de var tabi. Ama burada da yazıyor zaten. y kesişim noktası eksi 3. Bu da doğrudaki 0'a eksi 3 noktası oluyor. Şimdi de bunu nokta eğim formu halinde yazalım. y Eksi buradaki x değeri, yani y eksi eksi 3, bu da eşittir, eğim. Eğimimiz kaçtı, 3 bölü 5, çarpı x eksi buradaki x değeri, yani x koordinatı. x eksi 0, evet, bu da nokta eğim denklemimiz. y artı 3 eşittir, 3 bölü 5, eksi 0, evet. Evet, noktayım formunda yazdık. Ama burada x eksi 0 yazmak biraz gereksiz duyuldu bana. Sadece y artı 3 eşittir 3 bölü 5 x yazmak bence yeterli değil mi? Artı eksi 0 yazmanın bir anlamı yok. Evet, onu buna eşitlemek istiyorsanız, her iki taraftan da 3 çıkardığınızda elde edebilirsiniz. Evet, artık eşitler. Yani iki denkleminde gösterdiği değerler eşit, farkındaysanız. Yazılış bakımından da eşitler. Eşitlemek için sadece bu denklemin iki tarafından da 3 çıkarmamız yeterli oldu. Evet, bir tane daha yapalım. Tekrar nokta in formuna getirelim. Birkaç bilgi verilmiş, x ve fx verilmiş. Bu durumda, x eksi 7'ye eşitken, fx ise 5'e eşitmiş. Pekala. Ve burada, X 3'e eşitken f(x) eksi 4'e eşitmiş, bunun gibi. İlk önce eğimi bulabiliriz. Eğim y'deki değişim bölü x'teki değişime eşitti. Şimdi ne yapalım? Eksi 4 eksi 5 bölü 3 eksi eksi 7. Bu da eksi 4 eksi 5 eşittir eksi 9 ve 3 eksi eksi 7, yani bu da 3 artı 7'ye eşit, bu da 10. Eğimimiz neymiş? Eğimimiz eksi 9 bölü 10 imiş. Yani noktayım formuna getirmek artık daha kolay. Y olacak, böyle yapalım. Y eksi, rengi oradakiyle ile aynı yapayım, bir saniye. Y eksi 3 eşittir. Yeşil renge geri dönelim. Eşittir. Eğim, bu da eksi 9 bölü 10 oluyor. Çarpı x eksi bu nokta. x eksi eksi 4. Evet, parantezi kapatabiliriz. Artık nokta formunda. Bu negatif kısmı birazcık daha sadeleştirebiliriz. Tekrar yazmak gerekirse y eksi 3 eşittir eksi 9 bölü 10 çarpı x artı 4 artı 4 evet evet bununla bitirdik.